Saat Tahmini Kupon Paylaşım Merkezi kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 18.02.2020 başlıktan da anlaşılacağı üzere arkadaşlar dün 2'den bir bir maç yakaladık. Videolarımızı dikkatli dinleyen dikkatli takiben takip eden arkadaşlar kazandılar tebrik ediyorum. Maçımız Midland Odense maçıydı arkadaşlar. Üzerine e, basa basa söyledim. Yani üzerinde durdum. Maç 2'den 1 olabilir diye bir önceki videomuzu kontrol edebilirsiniz. Tabii. E, videolarımız duruyor. Tabii ki kubonumuz kaybetti. Golding-Edgeberg maçından. Ben Midland Odense maçının üzerinde çok durdum. Yani dikkatli dinleyenler mutlaka kazanıyordur. Ama ben sırf kuponları alıp çıkayım düşüncesinde olanlar kuponları alıp çıkabilir tabii ki. Midland Odense maçına ben ilk yarı 2 bitebilir dedim. 4.25 orandan o geldi arkadaşlar. Maç 2'den 1 bitebilir dedim. Yani bir tek bu maç için yorum yaptım. Maç 2'den 1 bitti arkadaşlar. İlk yarı Odense 1 0 geçti. ikinci yarı Midland çevirdi maçı. Colding maçından kaybettik arkadaşlar. Bu kuponumuz yattı. Maalesef üzerimizde biraz e, bir uğursuzluk geziyor. bir iki gündür. Bunu en yakın zamanda atlatacağız. Bilmiyorum nazar mı değdi bize? Ne oldu bilmiyorum arkadaşlar. E, ben de üzgünüm sizler gibi. Maalesef bir iptal oldu bu maçta. Ben Takip ediyorum tabii ki maçları bir direkten dönen e, top olduğu o olmayınca olmuyor arkadaşlar. Bir diğer kuponumuz ise arkadaşlar. Standarttik arkadaşlar. Onu da şöyle göstereyim sizlere. Hani belki takip etmiyorsunuz. Sizler takip etmeyi sevmezsiniz. Sadece kuponlara bakıp çıkarsınız bir çoğunuz yine 3.48 oranlık kuponumuz arkadaşlar standartlik kulüp rüş maçından yattı dakika 61'de bir penaltı kaçtı e, olmayınca olmuyor yapamıyoruz yani ne kadar anacız yaparsanız ne kadar takip ederseniz olmuyor arkadaşlar tek sevin sevineceğimiz taraf arkadaşlar 2'den 1 yakalamış olmamız Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar bizim bir tane mobil uygulamamız var videolarımı izlemek istemeyen yani o zamanı olmayan arkadaşlarımız için söylüyorum bunu direkt kuponları alayım düşüncesinde olanlar bizim mobil uygulamamız var şöyle göstereyim ben size indirmek isteyen indirebilir Google Player'dan Google Play'e girip arkadaşlar, arama kutucuğuna ekbebet, yani çifte 47 yazın. Banko tahminler diye bir uygulamamız var. İlk başta çıkıyor zaten. Şu arkadaşlar, banko tahminler. Direkt ee, kuponlarımı ben oraya atıyorum. Tabi indirmek isteyen arkadaşlar için söylüyorum. Videoları izleme zamanı olmayanlar için söylüyorum ben bunu. Video, şey video diyorum, kuponlar yüklendiği zaman bildirim gönderiyorum, e, kuponlarımız yüklendi diye. Orada hem kasa katlama kuponlarımız oluyor, hem de bu videoda vermiş olduğum 3 tane ideal kuponumuz oluyor. Diyen e, videoları izlemeden oradan da bakabilir alabilir kuponlarımızı. Bugünkü kuponlarımıza geçelim arkadaşlar. Bugünkü kuponlarımız, 3 tane kuponumuz var tabi aklınıza yatmayanı oynamayın, değerlendirmeyin. İlk kuponumuz 2.24 biraz şeye kaçtım ben Garantiye kaçtım işin açıkçası. Bu yüzden biraz yani sağlama kaçtım anlayacağınız arkadaşlar. İlk maçımız saat 20'de başlayacak arkadaşlar. Slovenia liginden Mura Aliminiş maçı. Bu maça 2.5 üst düşündüm ben arkadaşlar. Şu an ekrana yansıttım. İkinci maçımız 20-30'da başlayacak. AEAKBAOK maçına. Ben bu maçın bir buçuk üstünü aldım arkadaşlar. Dileyen iki buçuk üstünü alabilir bu maçı bu maça güveniyorum ama ben riski ortadan kaldırmak için bir buçuk üstünü aldım. Üçüncü maçımız ise arkadaşlar Lille. Lens maçı. Yine bu maçın bir buçuk üstünü aldım. Yani 2.5 üst alıyoruz, 2.0'da takılıyor, üzülüyoruz, 1.1'de kalıyor, üzülüyoruz. Bu yüzden riski biraz indirmek için 1.5 üstlere yöneldim. Tabii 2.5 üst deneyebilirsiniz sizler. Ben 1.5 üstlerini aldım garanti olsun diye. İkinci kuponumuz 2.73 orandan oluşuyor arkadaşlar. Saat 18.15'te başlayacak maç Yunanistan Süper Liginden Larissa Asteras Tripolis maçı bir buçuk üstünü aldım arkadaşlar bu maçı iki yani buçuk üste denenebilir bir diğer maçımız kuponun diğer maçı arkadaşlar. Norveç Ligi'nden saat 19'da başlayacak. Augsund-Sarjburg 08 maçı. Karşılıklı gol varını aldım. 1.50 orandan deneyebilirsiniz. Ve ikinci kuponumuzun son maçı saat 19'da başlayacak Danimarka Süper Ligi'nden Kopenhag-Albort maçı. 2.50 üst Bu maçları bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Üçüncü konumuza geçelim arkadaşlar. Dediğim gibi zamanı olmayan arkadaşlar. Zamanı olmayan arkadaşlar. Google Play'e girip. İgbeybet 47 çifte. Yazdıktan sonra arama kutucuğunda aratıyor. İlk çıkan uygulama bizim uygulamamız arkadaşlar, banko tahminler. Kuponlarımı orada yüklüyorum ben, oraya yüklüyorum, yüklendiği zaman sizlere bildirim gönderiyorum. Yani zamanı olmayan, izlemek istemeyen, izleyemeyen daha doğrusu oradan kuponlarımıza erişebilir. Orada kasa katlama kuponlarımız da var. Ben videoyu yüklediğim esnada oraya kuponlarımı da yüklüyorum. Evet son kuponumuza geçelim hemen. 2.84 oranlık kuponumuz arkadaşlar. Slovakya Süper Liginden Zilina Spartak Tırnava maçı. Karşılıklı gol varını aldım arkadaşlar bu kuponda 1.40 oranda ikinci maçımız saat 17'de başlayacak İsviçre Süper Liginden Luzern-St Gallen maçı iki buçuk üst ve saat 18.05'de başlayacak. Hırvatistan 1. Liginden Osijek Zagreb maçı 2.5 üst arkadaşlar. Toplam 2.84 oran yapıyor. Değerlendirmek isteyen arkadaşlara bol şans diliyorum. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Herkese bol şans, bol kazançlar.